Tevekkülsüzlük, cahilede öyle bir şey duyar hemen böyle panik atak tarzında dehşete kapılıyor. Biri bir şey söylüyor morarıyor, biri bir şey söylüyor eli ayağı boşanıyor, unutamıyor, uyuyamıyor. Veyahut bir tehlikeyle karşılaşıyor aklı gidiyor. Ya tevekkül etsene, bu kaderde yaratılmış şey. Kaderin dışında bir şey olmayacağına göre kafana rahat olsun. Tevekkül etmemek en büyük lüksü elden kaçırmak demektir. Yani akıllı bir hareket değil. Ya yani tevekkül en güçlü sinir ilacından, antidepresandan daha etkileyicidir. Tevekkül. Yani hiçbir antidepresanın yapmayacağı olumlu etki tevekkül yapar. Onun için Kur'an'da Allah hep tevekkülün üstünde durur. Yani müminin vazgeçilmez vasıfı tevekkül. Şeytan Allah'sın, sen artık Allah'a tevekkül et çünkü sen apaçık olan hak üzerindesin. Neml Suresi 79. Nahl suresi 99 gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerine şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur.